var mı? Bebek bekleriz derken ha. <gülüyor> dur dur. Ben o işte çalışmıyorum. <gülüyor> Finol'dan selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. <gülüyor> Esneyerek bir giriş oldu. <gülüyor> Uzun süredir ee, bir video çekememiştim kanala. Şöyle, <gülüyor> üniversite işleridir falan olsun, ee, bu Covid'tir falan, <gülüyor> şimdi tekrar bir oyun oyunu e, inceleyelim dedim, ay konuşamadım, <gülüyor> evet House Flipper diye bir oyun, bilmiyorum ben de sizle beraber deneyeceğim mutlaka, mutlaka görmüşsünüzdür eminim yayıncılarda ama ben ilk defa oynayacağım ama, o yüzden beraber inceleyelim, eğer benim gibi ilk defa görecekler varsa ben de bilmiyorum oyun hakkında, tek bildiğim evim şahane. <gülüyor> Aa, evet, merhaba Hullfilipper'e, hoş geldin. Bu oyunda nevi satın alınabilir, dönüştürebilir, dekor edebilir ve satabilir. Size oyun kendini açıkladı direkt. Tam bu bilgisay bilgisayarı yapmak için bu ne yaptı? Ben yani temizlemen lazım. Yapmasam? <gülüyor> ha bayağı boşluğa yolluyoruz. Bu ne, ne yapacağız? Atmak için bas. Hop hop hop. hop. Ya şey, gerçekten de bu kadar kolay olası ya. Pat pat pat pat açsak. Pat, ah oh, ne güzel. Aç. Good work takes hard work. Evet. İyi iş olması için uğraşman gerekir gibi bir şey çevirebilirim Türkçe iletesi. Evet, ev alacak param yok. Satın almam da evleri ve onlar arasında geçiş yapman da yardımcı olacakmış. Yaparız. A, şey mi lan o? Can Windows 10. <gülüyor> bir sürü alet var. Bunları alabilir miyim? Alayım mı? işlevli oda almak için bas atmak için ha <gülüyor> baya tam baya temizlemek için nasıl kullanılabilir değil çekici alabiliyor muyum ayah alırsan şey oluyor tamam istemiyorum yeri güzelmiş şunun kullan bilgisayarı Windows 1000 eposta İngilizce vardı eposta o güzel eski arkadaşım evinden radyatörümü çaldı <gülüyor> Be beklediğim bu değil de ama Olur. Merhaba. <gülüyor> Evime yüzden geliş... getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Face skeme sablığı fotoğraflardan O Oo. Oh. Evet. Tamam kabul edelim de yani çok saçma değil. <gülüyor> Ama baya şundanım baya gidiyorum yani. Tebrikler yeni bir ayetin kilidini açtın. Artık kirli yerleri paspas olarak temizleyeceksin. Aman tanrım. Aman tanrım bu mekanikle ne yapılır? Aç bakalım. Ne yapacağım? E, bayağı e attım mı gidiyor yani. Taba basınca ne oluyor? Heh. Bayağı. O bayağı uğraşıyoruz yalnız. Ooo, kirleri temizle, çöpü dök, cihazları monte et. Bu ne? Erkek arkadaşı da ne pislikmiş. Kızım sen bunu bıraktın iyi olmuş. Bu ne nasıl satayım? <gülüyor> Ayı mı oynadı bu evde? Bunların nasıl? Ya buraya kusmadınız mı? Bu nasıl olmuş bu? Kanlı mı lan bu? Kan değildir umarım. Cinayet temizlemeyelim. Neyse. Aç bakayım, oğlum yattığınız yere bak, ne yaptınız bu yatakta siz, <gülüyor> temizleseydiniz bari işiniz bittikten sonra, ver şunu, temizle, at at at at çöpleri hepsini, hop hop hop, ya bayağı ben ev temizleyeceğiz galiba bu arkadaşlar, bayağı ben odamı zor temizliyorum, oyunda ev temizledi, neyse ki tek tıkla halledebiliyoruz, şunu da düzeltelim ya, çok simeti rahatsız etti beni. Etkisel... Bu canımı sıktı. Şunu da at. Aa! Level atladım. Tabi. Ne işime yarayacaksa yine level atlamak. Bak tamam, burayı pis bırakmışız. Hiç söylemiyorsunuz. Desenize Can. Ne söyleyeceğiz sana? Nasıl, nasıl duyucam biz? Ben nasıl açtım az önce menimi? Heh. Sağ tıkla. Şöyle oh. Burayı da temizledim. Baya moda girdim bu arada. Eşyayı döndürmek nasıl oluyormuş? Ş Sol mı Eee, bir dakika. Shift. Heh, mouse. Bayağı rahat kontrol. Şöyle, tertemiz yaptım evinizi daha ne istiyorsunuz be? Yaa. <gülüyor> Çöpü kilit temizle. Abi bayağı evin içinden git. Ben burada nasıl level vereceğim kendime? Heh. Geliştirme 1. Küçük haritadaki çöplerin bazılarını gör. İyi paspas. Daha hızlı temizlik. Daha hızlı temizlik. Hani. <gülüyor> Eğer mevzu işe yarıyorsa. Ya da Ya bu, bunu... Hey, şunu... Şöyle koyun arkadaşım. Cık cık cık. Tuvaleti temizlemem ha. <gülüyor> Bu ne ol maskele gitmiş gibi. Kiri temizle, Her daha bitmemiş. O, paspası da temizle. Ne kaldı ki? Kiri temizle 89. Ha, bunlar silinmiyor. Ha, siliniyor. 98 lan nerede kalanı? Ya gerçekten şimdi onu mu arayacağız videoda ha ha ha ha? Kaçırdığım şey varsa sileyim şöyle. Banyoda zaten. Yok. Ha, bu odada, burada da değil. Aynen bu odada bir kiri var. Görmediğimiz bir kiri var arkadaşlar. Ben göremiyorum. Ha? Fasması işte. Aa. Çöpü dök. Çöp. Hangi çöp? Yani normal etrafta kalmış. Radyatörü cihaz cihazları monte eder. Radyatör. O bir kere radyatör neye benziyor? Ben onu da bilmiyorum ki nerede? <gülüyor> Tab temizlikte level atlamışız ha. Dükkan radyatör var mı abi? Ben bilmiyorum radyatör neye benziyor? Tamam o şey yani. O bayağı kapuzini falan takıyon lan. Priz falan. İyi. Bir radyatör nerede? Ay bilenler bana ne kızıyordu şimdi? Ha. Normal radyatör, radyatör böyle bir şeymiş. Ne işe yarıyor? Elektrik falan mı veriyordu? Ne yapıyordu? 44 dolar vallahi gelecek ama. Nereye monte edilir ki radyatör? Nerede olması lazım bunun? Tuvalette falan mı? Yok yok, salonda baya. Tam kalkmıyor yalnız. Baba buraya. Al. Eyva. Ha. O bayağı montesini de yapıyorsun ellerinde. Güzel. Şöyle aşağı indir. Vidasını sık. Ha bu bildiğin doğal gaz lan. Radyatör o mu acaba? He bayağı doğal gaz taktık. Oha Elif doğal gazı çalmış. Bu <gülüyor> ayıp lan. Sipariş tamamla Oo 785 dolar iyi İyi para. <gülüyor> First money. İyi, iyi para kanka. Neden aldım Donald Trump'a ben? Abi ben burayı da temizleyeyim mi elimdeymişken yani Vallahi burası iğrenç, bok götürüyor burayı. <gülüyor> Bu ne abi? Daha güzel bir yerde çalışamadık mı? Testere var burada. Kendi evimi de değiştireyim abi. Bu ne? Work hard, play hard yani. Şu bak, milletin evini temizliyoruz. Kendimiz leş içindeyiz. Aynen bile yok Neyse. Var mı iş? Ha kendime ev alabiliyorum. O 30 binimiz var. Elde bulunan ilk ofis. Yanmış <gülüyor> ev. Ha onu yapıp satacağız. Ha bunları yapıp ev yapıp satacağız. Tamam. Tamam. Anladım. Hesap bakıyan 30 bin. Ya, 30 bin... Aynen 30 bin lan? Pardon. Yanlışlıkla. Evet. Garajını temizle falan. Bayağı boyun böyle ya. Ee, yok mu şöyle alabilen elde bulunan 28 bin? Bu mu 28 bin lan? Ne bu böyle? Satabiliyoruz mu onu bakayım mı? Bakayım mı? Tarayıcı, elde bulunan fiyat, evde harcanan zaman, atılan çöp sayısı temizle montajlanan eşya sayısı kadar satıyorsun galiba. Ha baya resimleri de var uğraşmışlar. Allah Allah. Melis. İyi tamam. Bir de garaj temizleyelim. Garaj oyun baya ve sakin kafayla oynayacağız. Bu, bu tür oyunları seven çok ben hastası mıyım değilim çok. Ab. Baya garajı temizleyecez demiştim. Burada çöpü de var. Ben hastası değilimdir pek bu tür oyunların. Çünkü bana şey geliyor yani. Baksana abi, bir şey yapmaya çok temizliyoruz baya. Tabi belki para kazanacağız zevkli olabilir. Baya lastikleri de satıyoruz. Satıyor, Mesela şu anda bir şey yapmıyorum. Mesela sol tık, sol tık. Bunlar bir yere gitmiyordur umarım böyle. Sonra envanterinde doldu falan demez bana. Çöpü dök. Buraya burayı garaj kendisi çöpmüş. Bunu, bunu bunun için para mı? Ver? Mesela bunun için para verecekler. Mesela Amerika'da böyle yaşıyorlar demek. Hap kalsın yerinde bu. Şuralarda temizleyeyim birader. Çöp var mı başka? Çöp mü? İyi e çöp ne kaldı? Ha baya bura çöpmüş ulan. <gülüyor> Al yeni yetenek ne verdin? Haddedik çöplerin bazılarını gör ya. Evet bu bulmak zorlaştırıyor mevziyi. Ya artık bakın minimap'te gör şey açıldı. Ee, neler pis. Bu güzel, bu güzel oldu. Bulmakla zorlandıysak geçen. ...yerdeki gibi. Ve bu biraz... Ee, evet, temizleme işi biraz sıkıcı yani. Bunu yapmasak olur mu acaba? Ha, %100 yaptım mı para artıyor gerçi tabii. Tamam. Şunları da temizledikten sonra... ...ben bu evi satacağım bir. Bakalım öyle mi zevkli oluyor bu evi? Hani... ...biraz daha dayanalım. Büyük adam olacağız, ulan! Aç garajı da. O hiç saatte açılır bu kum. Tavanda mı pislik var? Yuuu. Yeah. Ha. Şunlara bak. Om geçmiyordu lan. Gerçekte arabayı izi silmedim ama herhalde geçmiyordur. Üste mi gelmem gerekiyor biraz da? Ya bayağı saatlerce. Bir de hiç de suya basmıyoruz ya maşallah. <gülüyor> ne paspassa ben de istiyorum bundan hiç böyle susuz sus falan. Şurada bak kalmış de gösteriyor. Ha, o da cam değil mi? Camını nasıl sileceğiz lan? O bayağı yeni bir şey o oh. Oooo oh, yeni mekanik! Oooo! <gülüyor> oh. Baya... Stajyer olanınız var mı aranızda bir varsa yorum atsın? Abi ben stajyerken yapıyordum bunları. <gülüyor> stajyer Simulator. Adı bu arada bunu Stajyer Simulator koyacağım. Tabii az para kazanan. Adam 700.000 kazanıyor gerçi az değil. Huuu! Tamam tam temizlik yapıyoruz baya baya. Tam kiri temizle. Nerede kaldı abi? Körüm. He masada. %100 her şeyi tamamla abi ver paramı. Abi para gelmiyor mu yoksa almıyor muyuz salak gibi ikisinden biri? Çünkü 30.000 kalıyor. Tamam yapabiliriz de benim param kaç? Abi bayağı abi geliyor da az geliyor ya düşündüğümden. Tamam, 31.000 Şu güzel bir iş var mı? Bebek bekliyoruz derken abi. <gülüyor> dur dur ben işte çalışmıyorum. <gülüyor> Merhaba gülmüş mü <bir> de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müstakbel baba tam bu görevi alırım ben. Yeter ya bir yer temizletip Bari çocuk odası yaptırsınlar. Aha boya. Ee, fırçayı nereden alacağım ki? Anda burada. Şöpü dök, kiri temizle. Hemen hallederiz onu. O sıkıntı değil. Abi, mini epi bakıyor mu? Bu nasıl bir kirliysa artık? Ya abi siz bir çocuk nasıl yine yani burada mı yaptınız çocuğu abi? Bu ne? Abi bunlar ne? Ben nereye çocuk odası yapacağım abi? Burası bahçe. <gülüyor> Burada mı çocuk odası olacak? Camı temizle bura. Piri temizle. Mutfak oturma odası. Bu mu çocuk odası? Ha bayağı çocuk odası bu bu arada. Boyamak istiyorum ben direkt. Rolodaki boyayı yenilemen gerekiyor. Eşyaları da satacak mı? Sat 200 sek... Oo iyi paralı. Satarım ha. Ne oluyor bunu satarsa benim değil ki bu mal, çalıntı olmaz, kabalık olur. <gülüyor> yani abi oyun beni duyuyor. Şurayı bir, şunları alalım bir gözümüzün altından. Şöyle, bir burada şeyi çalmamışlar. Şu abi çaldı, seri seri hemen tak tak tak tak tak tak tak tak şeylerinizden benimsin altına alırsak rahat çalışabilirim biraz daha. Baya ee, Boyayı nereden alacağım ki? Tab'dan alacağım. Nereden alacağım biliyorum da hani. Hangisi boya falan yani? Görevler. Ya bak direkt pastel pembe. Şimdi satın al. Buraya koy kanka. Oo boyanın şeyi de bitiyor. bayağı hmm, boya da bitti ya ha, çok harcamayalım o zaman bayağı ev satana kadar ayak ameli işi yaptıracaklar Evet o kadar dalıp gitmemem gerekiyor Yoksa... boya çekecek kendini. Valla bayağı böyle iş yapıyoruz ya. Evet, oyun böyle. Şurayı da temizleyelim. <gülüyor> evet arkadaşlar, hani oyun böyle boya bir de e, devam ediyor olacağım. Şöyle oynamaya. <gülüyor> Ancak beni açmadı. Bilmiyorum sizi. her <gülüyor> ba şey yapıyorsunuz yani ameliyice için Ben staja falan gideyim bari. <gülüyor> Güzel olabilir oyun. Belki ev satınca zevkli oluyordur. Bir deneyin görün istersiniz. Ancak oyunda para kazana kadar bu evreyi yapmanız gerekiyor benim. Baya bastırmam mı gerekiyor böyle bir deyin şöyle. Baya boya bitti yani boş yere. Dünya kadar zarar uğradım. Evet yani genel olarak oyun böyle. O yüzden şurayı da yapayım. O bitireyim şöyle. Heh. Var on numara oldu bak. Boyacılık. Şöyle eve karşı. Evet abi. Hallstreper böyle. hay muhtemelen daha güzelleşiyordur ev saatinde falan ama ben şimdilik bu kadar çekeceğim. Videonun sıkıcı olmamasına kadar. Çünkü oyun biraz sıkıcıymış. Serisini yapmam muhtemelen. Beraber e eğlenebileceğimiz bir oyuna benzemiyor şu ilk oynadığım dakikalarda. E o yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.